Merhaba arkadaşlar, bugün abim düğünü var. Çekebilirsin abi. İlk <gülüyor> önce beni çek, ben çok yakışığım için. Arkadaşlar, bugün abime bir kışlık yapacağız. Bir daha evlenemezsiniz yani olmuştur. Allah bir daha görselmesin. <gülüyor> İki tane video çekmeye karar verdim. İkisi de afalladı. Birincisinde bir Birincisinde o neydi lan onun? Birincisinde kazı kazan yapacaktım. Kazı kazan yapacağımız gün, kazı, kazı, sa kazı... <gülüyor> <gülüyor> kazı kazını satan adam öldü. Cidden lan, kazı kazanını satan adam öldü. İkincisinde... <gülüyor> onun adı. Silah ateş ettiğimiz yer. Poligon. Evet arkadaşlar, ikincisinde poligona gideceğimiz günün öncesinde adam iflas etmiş, taşınmış. Böyle <gülüyor> En son abimin düğününe kararı verdim. Baktım Pazarın evleniyor, mı? bir ay içinde karar verdim. Aynen. Ve abime kuşluk yapacağım. Ne yapacağım? Aynen. Abimin öz düğününe 5 lira takacağım. Şu, Aynen. şundan takacağım. Şu. şuan. Bit pazar pazarında hafta, pazar, <gülüyor> birini bulursam gideceğim. Hiçbir şeyden anladığım yok teknoloji ama ucuz ucuz bir şeyler varsa araklar getiririm arkadaşlar, merak etmeyin siz. Bu arada arabamız bu. Evlenen nerede gösterelim? Abim hadi satılık Ben ya küçüktü. Satılı lira <gülüyor> satıyoruz. Pardon. Evet. Almak isteyen olursa 30.000 liradan aç. Artırmak istemiyorum. 1993 model E200. İnan burada yazıyor. Ondan sonra bence olmaz. 11. Karışım. Evet arkadaşlar bu arada. Bunu videonun devamına koyacağım. Bunu siz görmeyin. Asılama kapa açılmıyor. <gülüyor> kapa açılmıyor hadi. Evet arkadaşlar kapa açılmıyor. <gülüyor> Neyse baş şimdi vereyim 5 lira al. Tamam <gülüyor> Onu videonun devamına koyacağım. Devamında izlersiniz arkadaşlar ama olmaz, olması gerektiğine göstereceğim. şimdi sırada Naukeponosaport'ta 100Z. Bu da benim için bir rahatlık. Evet arkadaşlar şimdi sırada Takı merasiminin başladığı. Takı merasiminde şöyle dedim şu 5 tane takı. Ama 2 tane bir eldiven aldım. Aman sonrasında bir sürprizimiz var. Yani böyle bırakmak olmaz. Sürpriz birazdan. En son ben kalacağım ki Abone olmayı, yorum oğlum Gecenin beyesin. köründe 3 saat uğraştım. Sevim ablamaya çok teşekkürler. Burada yüzlerce 5 lira var. Burada böyle telefon var. Bunu umursamayın. Ama umursayın. 2600 liraya yeni aldım. Mustafa kardeşim sağ olsun. Şöyle atalım. Kimse çalmasın. Eee? Çalma. Yeni burada var. 250 bu taraf. Yalnız sadece. Niye? 500 tane var. 500 tane var. He, givitler takmış.